Sıh! O da s***** Gözüm Gözüm ne kaçtı NAPIYON ZAFFER AMCA ZAFFER AMCA ZAFFER Çok soğuk ya girecektim, vazgeçtim Girmeyecek mi şimdi? Yok girmeyecekler vazgeçtim ya ZAFFER AMCA Alıştın mı suya? Siktir git lan buradan. deli. Elini bırak. Alırsın çocuğu senin ananı avunacak. Ha! Baba! Siktir git lan şuradan. Amanına kodum şer. Amanına kodum vallahi bak Ha, öküz. Ulan ne bağırıyorsun lan manyak? <gülüyor> Ağzımın ölü patladı ya. Aslan! Aman çok hayattım ben sana şaka. o ne yapıyor Baba <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya Hasta mısın sen? Ne böyle şeyat? Ama bir de çekiyor. Garklanmaması gerekir. Allah! Ay! <gülüyor> Ay can. Allah sana akıl fikir versin ya. Ne? Başla gördün mü? <gülüyor> I'm scared. Yandaki okuduk bir tek. Ben şey de mü? Kaydı. <gülüyor> <Aynen. gülüyor> <gülüyor> Tuğçe, canım. Efendim. <gülüyor> Bak. Bak. Bana... <Berçin>! <gülüyor> <pis. gülüyor> <gülüyor> <Amcık. gülüyor> eh! Buna Hey! ne Ben daha çok ortum ya. <gülüyor> Kapat! <gülüyor> ne oldu? Apu Ne istiyorsun? Apu Ne yap onu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e <lan>? <gülüyor> <gülüyor> E ben sağ mı? Bilmiyorum sağ herhalde. Selamımı söyle. Aleykümselam oğlum. İyi çok salaya. <gülüyor> Özür dilerim. Bir de çekiyor. mal amına tam bir Var mı? Aa! Ceren, ne yapıyorsun kanka? İyi bir sinirdim. Girecek aldım. Duyabiliyor musun beni? Duyabiliyorum seni. Ya anne! Hayvan ol hayvan. Girecek aldın mısın? Gecem yapacağınız için ya onu sokarım ya. Hayvan gibi bir yapıyorsun ya. İban. La, dur duş! Mınyak! Korkt Yeter lan! PAAA! Aşk olsun Engin! olsun Engin! Lan! ne Bir daha! Şey, Allah! Allah cezanı ver bak Allah lan, Allah! <gülüyor> Allah Manyak. Ne ay <gülüyor> çıktın oradan? <gülüyor> Korktum ben. Merk! Merk! olanlar. Ama az daha yeniyorlardı. Uf, Jones ne yaptı hareketi. Sabır! Tek yine. Ay öyle yapmam mı Zeynep? Otur mu kalktın Ne var be? Duygo! Ne yapıyorsun? Baka! Anne! Ne be? Allah şeylanmamış. Giriş iki ağzın isim ya. Töbe ey Allah'ta töbe. Lan ne barıyorsun sen solak gibi? <Gülüyor> Ay! Ay! Tut ce! Gel beni nick. yapıyor. Bir de Bok ye. Murat! Ya bir dur ya. Sikicem yapcani şuha. Bir Anne. Efendim. Bir zekalı mısın? Az önce Şuradanız bu. Şekerleme. Bunu mı yiyoruz? gibi ne takılabilen sen? bir şemsiye. Şemsiye. ya. Ay Allah cezam vermesin. Sünde. <gülüyor> <be>. Aman. <gülüyor> Anne! Allah seni Anlatıyorum, anlatıyorum, anlamıyorum. Tamam bu. En sonunda ben çıldırdım. Ne? Canso. İma! Ne koyuyorum senin ya? <gülüyor> Vallahi adam buk <gülüyor> <gülüyor> bir ya. biraz <gülüyor> Anne! Baba ne suçu var ya? Adam işte çalışıyor, hiçbirine haber yok. Adama sövüyorum. Kaltak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Erom> Aaaa! <abi. gülüyor> Yalnız değilsin! <gülüyor> Yanındayım! <gülüyor> Hasan abi! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>